Bugünkü röportajımız çok farklı bir mekan ve farklı bir hanımefendiyle yapıyoruz. Burası Tuzla. Konuğum Serap Akıncıoğlu. Ee, Tabi Adnan Oktar, cemaatimi diyelim, grubumu diyelim, onu ben tam net bilemedim. Ee, Serap Hanım kendisi bahseder. Bizim sorularımız var. Biz soracağız. Serap Hanım cevaplayacak. Çünkü özellikle 11 Temmuz 2018'den bu yana birçok medya grubu önyargıyla yaklaşıyor. Bizim de amacımız hiçbir grup, hiçbir kişiye önyargıyla yaklaşmak bizim görevimiz değil. Bizim görevimiz mikrofonlarımızı uzatıp kişilerin kendisini anlatması, o imkanı sunmak. Ondan dolayı Tuzla'dayız. Hanımefendiye soracağız, o cevaplayacak. Ben ilk sorumla başlıyorum. Ee, Serap Akıncıoğlu kimdir? Atman Oktar yapısıyla ne zaman tanıştınız? Tamamen kendi özgür iradeniz ile mi burada kalıyorsunuz? Çünkü daha önceki bazı arkadaşlarınızın ilginç iddiaları var. Bunları sizden dinleyebiliriz efendim. Buyurun mikrofon sizde. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ee, i̇lk sorunuzla başlayayım. Ondan önceki sorunuzda ee, Biz bir arkadaş grubuyuz. Biz bir cemaat veya o tarz bir topluluk. Biz birbirimizi birbirimizi seven, sevgiyle birbirimize bağlı, birbirimize karşı vefa, sadakat hisleriyle bağlanmış, sevgi dolu bir arkadaş topluluğuyuz. Yani biz kendimizi hep böyle tanımlarız ve bu arkadaş topluluğuna bir hani girme çıkma gibi bir şey de yok. Hani isteyen gelir, buyurun. Sohbet ederiz, arkadaşlık kurarız, dostluk kurarız, istersek yani anlaşırız, aynı evlerde kalırız, aynı aşamayız, farklı e, evlerde kalınır. İsteyen görüşür, isteyen görüşmez. Hani gelene hoş geldin, gidene de güle güle yine e, muhabbetimiz sürer, dostluğumuz sürer. Öyle katı kurallarımızın olduğu hiç böyle yansıtıldığı gibi böyle mistik, gizemli bir hava yok. Biz ortadayız, evlerimiz ortada, adreslerimiz ortada. E çıkamadık, baskı var, Bacılar Grubu var, <gülüyor> işte Dragos, yani öyle bir şeyler duyuyoruz ki ya. çok farklı. E onlar e şu an mecburen öyle demek durumunda bırakıldılar. Onlar da aslında bizim çok sevdiğimiz dostlarımız. Ama inanın e şuradan başlayayım Hüseyin Bey, biz e bir bayan olarak e 17 ay hapiste yattık ve hapis şartları çok zor ve e bize o sırada bir seçme alternatifi verilmedi. Eğer Şunları, şunları, şunları söylersen ki bu tamamen iftira ve dikte edilmiş kelimeler. Çıkacaksın, söylemezsen çıkmayacaksın, gökyüzünü bile görmeyeceksin dediler. Şimdi tabii ki benim mesela ömür boyu da hapiste kalsam ben yalan söylemem, söyleyemem, vefasızlık yapamam. 20 yıl, 30 yıl sevgi, şefkat, merhamet gördüğüm dostlarıma karşı Allah korusun iftira atıp e, hapisten çıkma gibi bir yani Allah korusun öyle o, olamaz ama herkes de bu dirayette olamayabilir. Çünkü bunlar eee e, yani nazerin bayanlar bakın hayatımda hiç o kadar büyük hamam böcekleri görmedim ben. Yani <gülüyor> öyle çok büyük hamam böcekleri, fareler ve hani şartları yani bilen bilir. Yani bir hapis ortamı, her tarafınız kelepçin yani o kadar Silivri, e, biz Silivriye son anda gittik. Öyle olmadı. Bütün her e, hepimizi Türkiye'nin dört bir yanındaki hapishanelere ayırdılar. Mesela kardeşleri birini atıyorum, kırkları yine birini İzmir'e gönderdiler. Yani annesi kırkları ile yemek Ben Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevinde kaldım. E, orası da kapasitesinin çok üstünde. Yani normalde atıyorum rakamları da hani bin kişilikse iki bin, üç bin kişilik. E, yani orada tabii biz dolayı. 24 kişilik hazırlanmış koğuşlarda 36 kişi kaldık. Bazen de 38-40 kişi de oluyor. Yani yani böyle, ne zaman tanıştınız yapıyla? Adnan Oktar'la ne zaman tanıştınız? E, Adnan, Adnan Bey'le 1994'te tanıştım. E, Adnan Bey'e ben e, kişisel, kendim tanışmak istedim. Kişisel, magazinsel bir merakla o kadar ünlü, herkesin çok beğendiği, çok karizmatik, çok popüler bir insanla tanışmış olmak istedim açıkçası. Kendim gitmek istedim. Tanıştım, Adnan Bey'i gördüğüm gün hayatım değişti diyebilirim. Yani hayatımda ilk defa e, bu kadar nezih, bu kadar beyefendi, bu kadar saygılı, bu kadar karizmatik, bu kadar nezaketli, sevgi dolu bir insanla karşılaştım. Ben tabii ki e, o zamanlar 23 yaşlarındaydım. Dünyayı çok gezmiş ve ülkede de e, tiyatro turnesi kapsamında 54 tane şehrimizi gezdim. Çok fazla Amerika, Fransa, Nice, Kan, İngiltere, İspanya, Hollanda çok fazla ülkeyi gezdim ve oralarda bir süre çalıştım. Çok insan tanıdım. Ee, ama Adnan Bey gibi biri ilk defa gördüm. Dolayısıyla bende kıyas imkanı çok net oturdu ve e, o zaman şöyle düşündüm. Yıllardır aradığım şey buymuş. Rahat bir nefes aldım Adnan Bey'in yanında. Hani yapmacılığın olmadığı, ne yazık ki hayatımızda şöyle bir şey var. E, menfaat dünyasında insanlar birbirlerini değil, birbirlerinden elde edeceği menfaati seviyorlar. O menfaat durumu ortadan kalktığında sevgi sandıkları his de yok oluyor. Bakın hemen ayrılıyorlar, hemen dostluklar yok oluyor, hemen boşanılıyor, hemen bir kavga, her taraf kavga, her taraf. Bir böyle haset, gıybet, çekememezlik, gerçekten e, kalben sevgi gösteren, vefa gösteren, fedakarlık yapan... Ben kimse görmemiştim. Ben aynı şey kapsamına 26 yıl olmuş. Hı -hı. Kendinizi hiç bu grubun içinde baskı altında hissettiniz mi? Hadi eyvallah ben gidiyorum dediğiniz zaman bir baskı olabileceği hissi uyandı mı sizde? Hiç olmadı. Hiçbir yönden baskı görmedim. Ne Adnan Bey'den ne arkadaşlarımdan baskının B'sini görmedim. Biz alabildiğine özgürüz. Alabildiğine huzurluyuz. Bakın. Hatta en özgür insanlar bizleriz. Bunun kanıtı da 17 ay hapis yatmamı söyleyebilirim size. Ben e, inandığım doğrular uğruna 17 ay hapis yattım. Çünkü sadece Allah'tan korkuyorum. O kadar özgürüm. Hiçbir şeyden korkmuyorum. O şey, çok özür dilerim yarım kalmasın. Hiçbir zaman baskı... E, Asla görmedim, hep sevgi ortamı gördüm, yani hep biz özgürüz çünkü sadece Allah'tan korkuyoruz. Bizim Allah'ın dışında bir Efendimiz yok, bizim Efendimiz Allah. Yani Kur'an'a bağlı yaşarız, birbirimizde işlerimiz istişare iledir. Allah da zaten ayette öyle söylüyor ama hem fikir oluruz, olmayız, e konuşuruz, istişare ederiz. Onun dışında hiçbir şekilde bir zor baskı, zaten dinde yok, haram olur Allah korusun. Peki efendim, bu özellikle 11 Temmuz 2018'den sonra, operasyondan sonra birçok anne ve baba, işte kızım zorla alındı, oğlum zorla alındı, baskı vardı vesaire medyaya yansıyan görüntülerle karşılaştık biz. Bunlar için neler söylemek istersiniz? Niye böyle bir şey hissetti? Eğer zorluk yoksa, baskı yoksa, tehdit yoksa, bu anne ve babalar neye güvenerek bunu söylediler? Yani bu ifade tutanaklarla o zaman zaman karşılaşıyoruz neler söylemek istesiniz? Öncelikle şurada hep söylemek istediğim bir şey var. Onu söyleyeyim. Anne babalar bizim çok sevdiğimiz. Yani bizim için kutsaldır. Aile kutsaldır. Biz hepimiz ailemizi çok severiz. Eee fakat e, az önce de dediğim şey şu an için de geçerli. Başka türlü evlatlarını hapisten çıkartma durumları yok. Yani bunları demezlerse o insanlar bunu demezse bizim gibi 17 yedi ay yatacaklar. Hala da içerideler. Çıkma durumları yok diye onlara çıkmak sundular. Çıkmak için, kurtarmak için mi öyle Maalesef. Diye. Ayrıca da şunu söyleyeyim, bazı aileler Ama arasında... Ama cezaevinde olmayanlar da var mesela şu an çocukları alıp gideyim. Motivasyon aynı. O zaman girecek. Ee, bakın hapishanedekiler hapisten çıkmak istiyor, dışarıdakiler de hapse girmek istemiyor. Ona onu diyorlar, sen bununla imza atıp bunları böyle söylemezsen e sen de hapse girersin diyorlar. Sonuçta şimdi devam eden bir yargı süreci var. Dolayısıyla ben hani yargıda zaten kanun hukuk Allah'a hamdolsun işliyor ve biz Türk adaletine güveniyoruz. Devletimize güveniyoruz. Biz hukuk devleti olduğuna inanıyoruz. Dolayısıyla hani yargıya e, şey olacak hiçbir şey söylemek istemiyorum. Ben sadece basında şahsıma ve arkadaşlarıma yönelik e, basında çıkan şeylere cevap verme e, e, durumundayım. Dolayısıyla zaten bunların hepsi hu huzurda... E, Konuşuluyor. Bunların delilleri, ispatları hepsini ortaya konacak, Yakında zamanla gösterilecek ama şunu da söylemek istiyorum. Yani daha önceden de konuştuk. Mesela bir 200 aileye gitsiniz şu an. O ailenin içerisinde annesiyle baba arasında arası iyi olmayan, iki kardeş arası iyi olmayan. Yani hayatın içinde bu gerçek var maalesef. Olmasa mı? Olması daha iyi ama var. Şimdi. Belli bir iki aile arasındaki şeyler de e, yıllardır e, bizim aleyhimize kullanılmak üzere kullanıldı. Yani münferit olaylardır bunlar. Mesela çocuk annesiyle ilgili bir şey olur falan sonra ama özür diler, barışır. Yani bunlar bizimle hiçbir alakası olmayan münferit, aile arası ufak tefek şeyler olur ki. Mesela şu anda da benim bir tanıdığım vardı. E şu an barıştılar, e, elini öper annesinin, özür diler. Yani bizim için... Anne baba kutsaldır. Biz hiçbir zaman yani olur mu nasıl dersiniz yani annesi babası gidilmesi yani bizim canımızın bir parçası onlar. Bizim hiçbir zaman böyle bir e, kimseden ne bir talep oldu? Dediğim gibi varsa da münferittir. Yani bu yani bunu faturasını <gülüyor> Adnan Bey ve arkadaşları çıkartmak istiyorlar ama e, şey beyhude bir çalışma. Efendim, özellikle ismini söylemeyeceğim çünkü sıkıntı olabilir. Son günlerde 11 yıl içinde kalıp işte bana baskı uygulandı. İşte Dragosta gelen her şey emir gibidir. Kimse onları tartışamaz, konuşamaz. İşte içimizde bacılar grubu ayrı bir kategorisi var. Yani öyle bir şema çizdi ki, yani onu bilmeyen birçok insan sanki böyle sistematik bir örgüt yapısıyla karşı karşıyaymış izlenimi hissediyor. Ben de onu izledim. İsmimi söylemeyeceğim. 11 yıl kaldığını, çıkmak istemi çıkamadığını siz de bilir. tam tersini söylediniz. Bu arkadaş mesela cezaevinde de değil. Böyle bir şey niye hissediyor yani izlensin diye mi yapıyor acaba ne için yani, yani bilemem tabii ki ama şöyle yani e, onları demesi girecek hapse girecek. Bir de zaten şey e, Bey biz bir kumpas savaşındayız. Biz bunu ispatlamaya çalışıyoruz. Biz zaten bir e, iftira ve kumpasla eee yüz yüzeyiz şu anda. İftira dediğiniz böyle olur zaten. <gülüyor> yani yani e, ayrıca da yani böyle bir şey yok. Bir de insanlar şu an bir kişiyi dinliyorlar. Geri kalan 200 kişi, yüzlerce kişi hapiste. Yarın bir gün onları da dinlediğinizde onlara hak vereceksiniz. Şu an yani şartlar gereği hapisteki arkadaşlarımız konuşamıyor. Ee, buyurun. Adnan Oktar'ın söylediği bir eylem söylem. Kur'an'a, sünnete aykırı olsa arkadaşlarınız kayıtsız şartsız onu kabul etme gibi yani çünkü birazcık istişare dediniz. İstişare etmeden Sayın Oktar'dan gelmişse bu bizim için kanundur. Derler mi? Yoksa herkesin kendi muhakemesi var, bu yanlıştır, bu doğru diyebiliyor musunuz? Dediniz mi? Şimdi bu sorunuzu iki türlü cevaplayayım. Bir e, öncelikle Adnan Bey, Kur'an'a hadis dışı 27 yıldır yanındayım. Asla hiçbir e, cümlesini, halini, tavrını görmedim. Hani Kur'an dışı. Peygamberimizin sayı hadislerinin dışında hiçbir yani tavsiyesini, önerisini veya bir uygulamasını, yaşantısının bir parçasını görmedim. Bunu ayrıca koyalım. Onun dışında hiçbirimizde, hiçbirimizin dediği kanun değildir. Sadece Allah'ın ayetleridir kanun. Onun dışında mümkün değil. Herkesin kendi, ya zaten... Ee, bakın pratikte böyle bir şeyin yaşanabilirliği yok. 200 kişi düşünün. ya yani Öyle bize bir söylüyorlar ki işte e, saçımı nasıl tarayacağımı bile soruyor. Mümkünatı yok yani pratikte uygulanabilirliği yok. Burada herkes münferit. Kendi zevkleri, e, hayatı olan insanlar kendi e, işimize bakarız. Yani bizim öyle hani kimsenin öyle ufak ufak detaylarla uğraşacak vakti de yok Adnan Bey. E, 73 ayrı dile çevrilmiş 300 kitabı olan bir yazardan bahsediyoruz. Makaleleri var. Dünyaca ünlü dergilerde gazetelerde yayınlanmış makaleler var. Günde bazen 7-8 saatte canlı yayında ve yurt dışından gelen konukları oluyor. Hani Teknik olarak hani istesek bile böyle bir şey yapmayız, yapamayız yani herkesin tamam, her şey ki hı? zaten hani öyle bir şey yok da hani biraz da daha hani <gülüyor> algıyı da kırmak adına detay veriyorum. Yani zaten mümkün değil hepimizin kendi hayatı var. Hayatımızı istediğimiz gibi yaşıyoruz yani. Efendim, yıllar önce Adnan Oktar Harun Yahya ismiyle evrim teorisini çürütmek üzere birçok kitap kaleme aldı. Biz de onları takip ettik zamanında. Harun Yahya'dan A9 televizyonu özellikle mütedeyin insanların en çok alındığı kırıldığı ya da kırılma noktası dediğimiz yani oradaki görüntüler mesela ben kendi açımdan söyleyeyim evrim teorisine belgelerle bilgilerle kitaplar yazıldı o bir nevi çürültüldü artık değil konuşulmuyor yani nereye koyuyorsunuz? Yani mesela mini kızların o yabancı kızların işte danslar mazlar yani ben onu islamiyet e bir yere koyamıyorum biraz sohbet ama siz bunu bir anlatın lütfen. Şimdi biz öncelikle şunu söyleyeyim biz İslami bir kanal değiliz. Biz bizim hayatımız din. Biz dindar insanlarız ama orası bir şov programı. Yani e, ulusal kanallarda şimdi tabii ki ismini vermeyeceğim ama herkes e, takdir edecektir. Çok fazla hani benim bayan arkadaşlarımdan daha dekolte, daha danslı şarkılar programlar var. Daha dekolte diziler var. O dizilerin konuları hiç de Türk aile yapısını e, güzel yönde yönlendirecek konular değil o dizilerdeki konular. Hani onların hiçbirine itiraz etmeyip 24 saatlik bir yayındaki 10 dakikalık dansta bu kadar takılmaları ayrıca bir tamamen algı operasyonunun bir sonucu olduğunu düşünüyorum. Mantıklı düşünülürse kimse buna itiraz etmeyecektir. Dekolte zaten biz o da hayatımızda olan yani Türkiye'nin hayatında olan bir gerçek. Biz ayrıca dekolte meraklısı değiliz. Biz hiçbirimiz bakın gelin, hiçbirimiz yani burada gördüğünüz kapalı olmayan bayan arkadaşlarım da var. Dışarıda öyle dolaşmıyorlar. Asla göremezsiniz. O, o kendi istekleriyle yapılan bir show programı ee, ve Ama onun da dekolte, hepsi aynı model, aynı saç, yok aynı değil, elbise, işte o bir aldı. Özel bir, bir çaba var orada. Yok, o, yani bir... o bir araya getirilemez. Aynı elbise, bakın bu tamamen algı. İçinde mesela esmer olanlar var, saçı kızıl olanlar var. Ee, yani sarışın bayanlar daha çok beğeniyor. O onlar var. Yani herkes kendi istediği gibi giyinir. Sıkıntı Şor... yok yani orada. Yok, isteyen istediğini giyinir. İsteyen ise bazen konseptler oluyordu 40'lı yılları yılların falan. Herkes 40lı yıllardaki gibi giyiniyor. O bir show programı. O e, bakın ülkemizde e, pırıl pırıl bir gençlik var ne yazık ki. Ee bağnazlık e, nedeniyle dinden soğudular, ateist değilsoldular. Bunları e, İslam'a dine e, ısındırmak, dinde gülme var. E, dindar insan da gülebilir, dindar insan da kahkaha atabilir. Şimdi gider mayosuyla bikinisi denize e, sahil kesimleri e, yani bütün evlatlarımız, eşlerimiz, dostlarımız bikiniyle yani tanımadıkları insanların arasında denize giriyor. Yani bunu yadırgamayıp 10 dakikalık bir şov programının yadırganması Tamamen yanlış bir algı operasyonunun şu an için düzgün meyvaları diyeyim evet. ama bu, bunu Şimdi da yapalım. kıracağız. Örecekleriniz <gülüyor> çok farklı. Şimdi bir kişinin plajda girmesi ayrı. Milyonlarca kişinin izlediği, kayıt altına alındığı ve özellikle geçmişi baktığınız zaman hani diyelim ben 40 yıl bir şey konuşurum tam tersini yaptığım zaman tabii ki dikkat çeker onu geçelim. Öbür ama vereyim. yok e, geçmeden önce hiç e eksik hiç yani, denizdeki bir işte öbür filmlerden açık de seçik olmak özür dilerim. Evet, ama biz dindar bir kanal değiliz. Adnan Bey kendisi de ben bir hoca değilim diyor. Ben alemci insanım diyor. Ben Ankara havasıyla kaşıkla oynayan alemci bir insanım. O bir programı. Ama bakın biz eleştiriye de açığız. Mesela e, kan, e, devletimiz Rütük bize bunu yapmayın dedi. Biz son iki yıldır bayanların hiçbir televizyonda yok. Devletimiz bunu o şey al, o, yani istemediler dekolteyi. E biz kaldırdık zaten. Yoktu son iki yıldır dekolte yayınlarımız. Biz devletimiz ne derse biz onu yaparız. Evet. Yani o, o yönde de bizim bir şeyimiz yok yani. Hı hı. Şimdi e, ben de çırağındaki son iki iftarınıza gelmiştim. Özellikle orada... Kip balı, muhsevileri hı hı. olduğunu gördüm. Evet. Tabii birçok kişi de Atman Oktar ve grubunun finansörü muhseviler açıklamasında bulunuyorlar. Oradaki insanları da görünce acaba doğruluk payı var mı diye kafamda bir şeyler Yani Çünkü gerçekten lüks yaşıyorsunuz. Ee, özellikle çırağında iftar. Mesela bugün geldiğimizde gerçekten çok güzel bir yer. Herkes böyle bir yerde yaşamaz. Yani değirmenin suyu nereden geliyor? Değirmenin suyu. Yahudilerden yardım alıyor musunuz? Şimdi öncelikle yine birkaç cevaplı bir soru. Yani evet. hepsine cevap vermek istiyorum. Öncelikle şu değirmen konusuna değineyim. Herkes, bizim arkadaşlarımızın birçoğu ama tamamı değil birçoğu. İş insanı, varlıklı insanlar, kendileri çalışan, helal kazancıyla çalışan aileleri de varlıklı insanlar. Bunlar tamamen hepsi vergisini veren, kayıt altında, şirketlerimiz de tamamen yani kayıtlarla, muhasebe kayıtlarıyla vergilerini ödeyen, normal, legal şirketler. Bunlar iş, iş insanları ve bu tarz bir şeyde de bir davette, bir iftarda gönüllülük esasına dayalı. Diyor ki ben diyor sanatçının parasını ödeyeyim, ben mekanın parasını ödeyeyim diyor varsa yaparız. Yoksa yapmayız. Yani hani o an öyle arkadaşlarımızın imkanı varsa tamam güzel bir yemek yaparız. İmkanı yoksa da yapmayız. Bizim finansüre ihtiyacımız yok zaten. Biz kendi kendimize hepimiz çalışıyoruz. Yani kimimiz evde çalışıyoruz. İşte grafikerlik. Ben yıllarca grafikerlik yaptım freelance. Kimisi iş yerinde. Kimisi fabrikaları var. Yani hepimizin legal İşleri var. Bizler devletimizin gözü önünde şeffaf insanlarız. Yani finansör gerektirecek bir şeyimiz yok. Az önce de dediğim gibi varsa imkanımız yaparız. Yoksa yapmayız. Burayı ödeyecek imkanı varsa güzel bir evde oturur. Yarın gün imkanları değişir. Daha mütevazi bir evde oturur. Bizim öyle bir hani dünya ile ilgili bir şeyimiz yok. Şimdi orada ben pandemi döneminden önce iftarlar 30 gününü dışarıda geçen birisiyim. Yani hiçbir kurumu kişi niftarında başına kipa olan Musevi din adamları görmedim hı hı. ama Çırağa geldiği zaman 5-6 evet. kendi kıyafetleriyle evet. gördük. Bunun bir e, özelliği, daveti yani bir çaba yani neden? Yani biz şimdi Museviler de yani şimdi biz e, yani herkes kendi dinini yaşamakta özgürdük. Sayın Cumhurbaşkanımız da Musevilerle görüşüyor. Tamam. Yani bunda yani şimdi öyle bir algı var ki. Yani onların orada olması sizin özel bir çabanızla mı? Hayır. Yani, yani bunu kötü söylemiyorum. Bizim yani e, Adnan Bey'in Şöyle, o da bir güzellik olarak düşünüyorum. Ben ne güzel kapılarımız her... ya O da mesela İslam dininin bir güzelliğidir. Kapılarımız herkese açık. Hmm. Din herkese tebliğ edilebilir. Dost yani e, Allah'a anan e, herkes dosttur. Hani isterse e, yani şey değil hani ötekileştiren e, yabancılaştıran yani ehli kitap sonuçta olmaması bu İslam dininin güzelliklerinden biri. Ee, peygamberimiz döneminde de e, yani Museviler de yani herkes kendi dinini yaşamakta özgürdü. E, Allah ayet indirmiş dinde zorlama yoktur diye İ, isteyen istediği e, dinini yaşayabilir. İsteyen kipasını takar, isteyen başörtüsünü takar, isteyen açıktır. Yani zaten bunu anlatmaya çalışıyoruz. Kimse kimseyi hani evet yani öyle, bir de e, adam. Bey canlı yayınına da Musevileri de davet etti. İsrail'li vatandaşlarımızı da davet etti. Doğu Türkistanlı vatandaşlarımızı da davet etti. Çok fazla Arakan'daki Müslümanların sorunlarına değinmek için Oradan da büyükelçiler davet edildi. Çok fazla konuğumuz oldu ama hani bir Musevi, bir o da bir yani sadece o halbuki orada ba Doğu Türkistanlı beyler de vardı. Ondan i̇ftar. Ha, işte evet ama işte o ona da, ona da bir hani da büyük, Evet ama, ama şimdi hani biz de hiç e, şey yapmıyoruz. Yani dışlama olmaz. Bu bir Hı. dostluk, bu bir kardeşlik göstergesidir ki hani bu güzelliği de biz Sayın Cumhurbaşkanımızdan öğrendik. Yani o, o onun da böyle güzel e, e, konukları oluyordu. Onun için Bizim için şeydir, e, bir güzel bir örnektir kendisi. Peki efendim, bir sorum da şu, bazı kişiler diyorlar ki işte bazı e, hristiyan kuruluşlar, yani gayri islami ecnebi müesseseler işte altına noktaları finansa destekliyorlar. İşte on tane sözden iki tane yanlış katarak Müslümanların akaidini bozmaya yönelik bir e, grup diyorlar, çok duydum ben bunu. Bu söz için siz neler söylemek istersiniz? Kendimi ifade edebildim, anlatabildim mi? Yani bilmiyorum 9, doğru, 10, doğru mu 10 tane, anladım. 10 tane eyleminizin 9 tanesi doğru. 2 tane yanlış katarak onu sanki İstanbul bir şeymiş gibi empoze etmeye çalıştınız. Yani ben bunu yani kabul etmem mümkün değil böyle bir iftirayı. Çünkü Sayın Adnan Bey'in daha önceden de hani 300'e yakın kitap var. Bu 300 kitabın tamamında insanları güzele, doğruya, Kur'an ahlakına, İslam dininin barış dini olduğuna bakın İslam terörü, lanetler diye bir kitap yazmış değerli bir yazardan bahsediyoruz. İslam'da terör olmadığı, İslam'da kavga, e, kargaşa olmadığı, e, sevgi ortamı, barış ortamı olması gerektiği için çalışmış. Yani hayatı boyunca bunun için çalışmış. Bakın 9 kez e, suikast te... Çok fazla... E, e, şey hasımları tarafından e, dokuz kez ölümle burun buruna geldi. Suikast oldu, Allah korudu. Yani son anda mesela yanlış yola giriyorlar. Yanlış yola girmeseler orada mesela silahlı insanlar canına kastetmiş gibi. mesela e, Emniyette e, e, şeyde kondu. E, yemeğine kokain konmuş. Bir insan tabii ki emniyette ki bunu biz dokuz e, adliyat raporuyla e, ispatladık. çünkü o kadar yüksek çıktı ki üç gün sonra kanında. Ya yani ancak ne amaçla? Ne amaçla? E i̇şte yani bu faaliyetleri durdursun. Yani bunların hep yani e, bu adı şu an e, FETÖ ama onun karanlık zihniyeti yıllardır ülkemizde var ve İngilizlerin devletinin e, yaptığı oyunlara biz yıllarca maruz kaldık. Maşaları değiş. Evet. Maşaları değişti. Dün maşası başkaydı, bugün maşası başka. Yani Biz yıllardır tabii ki İslam dininin, güzel ahlakın yayılmasını engellemeye çalışan bir ekiple biz karşı karşıyayız. Ee, şimdi artık e, akıl hastanesine atıldı biliyorsunuz. 14A ko yani şey, kovuşuna atıldı. Ayağından e, yatağına zincirlendi. E, tek isteği dilekçeyle biraz daha zincirinin uzaması ki namaz kılsın diye. Orada yani, e, sürekli... Bu dönemde mi... Önceki dönemlerde galiba. bu yani daha önce 13 kez biz bu olaylardan beraat ettik zaten yani bu, bu tarz böyle iftiralardan yani aynı bu şeyler. Galiba. Evet yani takdir Allah'ın Allah'ın te Allah tuzak Kur'anların en hayırlısıdır. Tabii ki şu an bir hani iftira ya maruzuz ama bunun da biz Türk adaletine güveniyoruz yani er ya da geç tabii ki devletimiz böyle bir iftira var, şey var. Yani böyle bir suçlama var. Tabii ki devletimiz araştıracak, kovuşturma, soruşturma başlatılacak. Yani her şey zaten çok güzel ilerliyor. Ee, o, o konuda bir sorun yok. Hani basın yönünden bir yargısız infaz var. Ee, basın kolaya mı kaçıyor? Yani böyle ne veririz onu yayınıyor. O, o şikayetiniz ondan mı? Yani e, şikayet derken hani... E, diyelim. Ya ama ortadaki olay bu. Yani... E, Eskiden benim zamanımda böyle birinin bir haberi yanlış çıktığı zaman çok mahcup olurdu o gazeteci yani yayınladığı bir haber yanlış çıktığında. Yani şu an tabii ki daha farklı e, yani basında yargısız inf infaz oluyor. Yani bazı basın tarafından yani hepsini tenzih edelim şimdi şey olmayayım da bir takım basın olayı köpürtüyor. E, yanlış mesela e, en ufak mesela bu fosil olayında olduğu gibi. <gülüyor> evet yani zaten işte. E, tarihi eser değil, tar e, tarihi eser insan el yapımı olur. E, zaten bunların hepsi e, faturalı, fişli, Amazon alınmış, Amazon.com'da e, satılıyor, işte AliExpress'te satılıyor, işte milyar para biçilmez dedikleri şeyi size gösterdik euroya euro işte 30 dolara zaten isteyen herkesin alabildiği ve biz zaten bir de yani asla kaçakçılık değil hepsi zaten şey legal, helal parayla almış fişi kaydı olan ve yine devletimize ülkemize FedEx tarafından işte Kore bilinen Kore firmalar tarafından alınmış faturası olan ve tamamen yani ee, i̇llegal bir şey olsa insan kendi adına kitap basar mı? Zaten biz onun kitabını yapmışız, fosil sergileri yapmışız, bedava sergiler yapmışız, konferanslarda dile getirmişiz, canlı yayınlarda bu fosilleri kendimiz tanıtmışız. Hiçbir insan kaçakçılığını yaptığı bir ürünü canlı yayında tanıtır mı? Yani, yani bunun gibi tamamen e, yanlış yönlendirme var, köpürterek. E, farklı bir algı oluşturma var ama bakın burada sizin de e, vesilenizle bunu da söylemek istiyorum. Şimdi e, yargısız infazların bu kadar rahatlıkla basın tarafından, rahatlıkla yapılabildiği, bazı kesim tarafından da bunun çok rahatlıkla kabul gördüğü bir dünyanın kapılarını araladığınızda o aralık kapıdan yarın bir gün kimin geçeceğinden kimse güvende değil. Hani. İnsanların da bu kadar rahat olmaması lazım. Herkes çünkü bizim halkımız müthiş zeki, vicdanlı, hamiyetli düşünüp tartmalarını ve buradan da hani izzetin ifsi sahibi olan yani belli bir kesime çağrı olarak da düşünelim bunu. Ee, bu kadar kolay olmaması lazım. Herkes kendisi tartması lazım, düşünmesi lazım. Hani sadece o an okuduğu bir cümle pat diye algı yani. Yargılamamalı onlar, Araştırmalı, bakmalı. Bizim halkımız ve basınımız da bundan daha fazlası aslında. Yani e, biz e, ülke olarak, halk olarak müthiş ııı e, e, imanlı, Hamiyetli, değerli bir şeyiz yani daha güzel şeyler yaşayabiliriz hep birlikte. Daha hızlı sorayım biraz vakitli olur. Şimdi 26-27 yıldır bu yapılı içindesiniz. 17-18'e cezaevinde yaptınız. Şimdi ev hapsindesiniz. Dönüp arkanıza baktığınız zaman keşke olmasaydın. Ben gencim, güzelim, sokaklarda, caddede gezebilirim dediniz bir şey var mı, bir pişmanlığınız var mı? Yok efendim. Şimdi size tek cümleyle söyleyeyim. 27 yıl önce Adnan Bey'le tanıştığım güne şükretmediğim hiçbir günüm yok. Allah'a hamdolsun beni Adnan Bey'le tanıştırdı ve bugünleri yaşadım. Hapis Yusuf Medresesi'dir. Çok güzel şeyler kattım hayatıma. Medrese hayatımı, Yusufiye. Yusufiye'dir. Hayatıma çok güzel şeyler kattım, gereksizleri de çıkarttım. Benim için müthiş bir eğitim oldu. Ne kattı size? söyleyeceğim. Bin yıl hayatım olsa bininci yıl gelsem yine Adnan Bey'le tanışırım. Ee, Allah'ın takdir ettiği bir kader üzerine bunları yaşadım. Ben Allah'a iman ediyorum. Kadere iman ediyorum. Asla pişmanlığım yok. Yaşadığım, yaptığım her şeyde gurur duyuyorum. Çünkü 27 yıldır haram hiçbir şey yapmadım. Ee, helalden hiç yaşmadım Hiç böyle yalan söylemedim. Vefasızlık yapmadım. Hani biraz daha rahat yaşayayım. iki gün daha erken çıkayım diye sevdiğim, güvendiğim, vefa gördüğüm insanlara e, iftira atmadım. Onun için yani e, çok memnunum e, kendimden de, e, Allah'ın bana takdir ettiği kaderden de inşallah. Yani siz çıktınız ama halen içinde olan arkadaşlarımız var. Hı hı. Dava süreci nasıl işliyor, şikayetiniz var mı, yok mu? Neler söylemek istersiniz? Üstadım bir sözüyle cevap vereyim. E, Muhabbet ve dailleriyiz, husumete vaktimiz yok diyor e, Üstadımız. Bizim kimseye, ne, yani tabii ki bunları böyle hani dostluk çerçevesinde dile getiriyoruz, işte yargısız, infaz, tabii yani belli belli zaman, zaman Said Nursi ne? benim yani ben kendisiyle ilgili iki kitabım var onun eserlerinden faydalanarak. Ben de 22 yıl köşe yazarlığı yaptım. Kitabımda da üstadımızdan çok güzel sözler paylaşmışlığım vardır. Gönlümün sultanıdır üstadımız öyle söyleyeyim. Hiç e, bir şey yok yani. Bir küskünlüğümüz şeyimiz yok. Yani bu sonuçta, sonuçta pişmanlık asla olmaz zaten. Allah'ın takdir ettiği kader üzerine geldin ey Musa diyor Allah. E, ayetinde de kovulmuş şeytandan Allah'a sınır. E, hepsi bir kader. Evet. Her şeyi bir kader üzerine e, yaşıyoruz. Yani onun için Allah'ın benim için seçip beğendiği takdir ettiği kader öpüp başımın üstüne koyuyorum. Yine üstadımızın dediği gibi. Iıı e, çok şey kazandım. Ee, çok güzel kitap okudum. Hiç o kadar çok kitap okumamıştım. Ee, daha derin bir imanım oldu. Daha ruhum sükûnetli oldu. Daha teslimiyetli oldum Allah'ın takdir ettiği kadere. Allah'ı daha çok sevdim. Arkadaşlarımı daha çok başta Adnan Bey'i hani bir seviyorsam milyon sevdim diyebilirim. Daha iyi anladım bana yıllardır verdiği sevgi eğitimiyle ben orada yaşadım bakın e, 30'a 24 kişilik hazırlanmış koşullarda 36 e, <gülüyor> adli suçlunun arasında 17 ay geçirdim nasıl geçti orada bakışları nasıldı size e, tabii ki ön yargılıydılar. Vardı? Her türlü mi? suçlar vardı. Evladını öldüren, uyuşturucu, kaçakçılığı yani bildiğiniz adli suçlar yani eşini öldüren e, bayağı e, ciddi. suçlar. bakışlarıyla 17 sonraki değişti mi, ne oldu? Tabii ki. Birlikte namaz kıldılar bizimle. Başta tabii ki onlarda e, basından kaynaklı yani. bir ön yargıyla sonra bizi gördüler. Bizi tanıdılar. Şimdi orada 17 ay hapis ortamında insan e, olduğunuzdan fazla veya eksik davranamıyorsunuz, neyse saklayamazsınız, otokontrolünüz neyse olamaz. Orada bakın, şunu da söylemek istiyorum, onlar bizim e, çok şeyimize şahit olur, oradaki teslimiyetimize, tevekkülümüze, duruşumuza. Asaletimize, kalitemize, imanımıza şahit oldular ve birçoğu artık ben çıkarken herkes hani e, vedalaşıp, helalleşip yani artık e, çok e, hürmetli, saygılı bir çizgideydik biz son dönemde. Şunu da söylemek istiyorum. E, bunu e, ben e, babama, e, benim babamın yaşı ileriydi ve ben bakıyordum babama düzenli oksijen tüpü götürüyordum ee, işte hani böyle diyorlar ya aileleriyle falan. Eee hasta babama bakıyordum. Eee alışverişini bile kapıya kadar ben götürüyordum. Eee ben tutuklanınca babama oksijen tüpü götüremedim. Başaramadım. Bir türlü hani o e, onunla iyi. Evet ama o sırada ben kapalı görüşte babamın vefat ettiği haberiyle. Ee, o Orada aldım. Ben 6. ayında babam ben hapisteyken vefat etti. Şimdi burada hani biraz bazıları için magazinsel oluyor böyle haberleri köpürtmek ama benim babam 22 yıl boyunca namusuyla Bize, şerefiydi. Izin Gidememeniz mi? Yok gidemedim zaten çok sonra yani şey. E, e, evet e, şöyle 22 yıl boyunca bu güzel vatana e, Türk Hava Kuvvetleri'nde hizmet vermiş bir komutandır benim babam emekliydi. Ee, bir komutan olarak, yani vatanını bu kadar seven bir insan olarak, beni de çok sever, Adnan Bey'i de çok sever, Adnan Bey'i övdüğü çok fazla videosu vardır. Basındaki bu köpürtüle köpürtüle bizim namusumuza, iffetimize dil uzatılan haberleri dinleye dinleye kahrından babam vefat etti. Evet ve bunun gibi 11 ailemizden, ailemizden 11 kişi böyle vefat etti. Şimdi bizim anne, yani tamam 17 ayımızı aldılar, bazı arkadaşlarımız hala hapiste ama... Ee, yani canlarımız gitti. Ee, Üzüntülen bir baba için. Yani bir baba için düşünebiliyor musunuz? Yani haberleri Kızımız biliyorsunuz tamam. Biliyor, yani yani onu buraya falan. hani evet o bir de mesela çok çok çirkin e, iftiralar. Yani iddia edilen de demiyor. Sanki hani olmuş, ispatlanmış gibi mesela çok çirkin iftiraları duya duya kahrından babam vefat etti. Şimdi hani bu haberleri yapıp dinleyip köpürtürken de ee, hani çok da vebal almamak gerekir diye düşünüyorum. Bunu da hani bir parantez olarak hani nedir isteğiniz derseniz hani daha canlar gitmesin. Telafi edilemeyecek şeyler Adalet olmadan yani basın da özellikle zaten Türk adaletine güveniyorum. Onun geleceğine en inanıyorum. En acıtan basının haber köpürtmesi mi oluyor efendim? Yani canımızı acıtmaz yani. O açıkçası sonuçta basın da Allah'ın elinde. O da Allah'ın takdire Yani Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz diyor. Allah dilemedikçe bir yaprak dahi düşmez. Basında çıkan her haber de Allah'ın takdiri. Ama biz burada hani ne derseniz hani insanlara söyleyeceğiniz bir şey bu olur. Yani Çünkü benim zaten e, Allah'a hamdolsun biz devletimizi çok seviyoruz ve çok güveniyoruz. Adaletin yerine geleceğine biz inanıyoruz. Bu bir süreç. Biz bu süreci sabırla devam edeceğiz. Ama bakın işte e, yani yargısız infaz yani ne bize olsun ne başkasına olsun kimseye olmasın. Herkesin bundan canı yanıyor zaten. Bu bilinen bir şey. Bile bile bu çirkin e, şeyin içinde kalmasın güzel halkımız. Doğru, düzgün adaletli olsun haberler. Peki efendim şimdi siz de ev hapsindesiniz. Oktarla beraber kaç tane arkadaşın şu an cezaevinde? Ne, ne olacak? Ne bekliyorsunuz? Şu an yani açıkçası yani adaletin yerine geleceğini bekliyoruz. Ama bugün olmazsa yarın. E, sonuçta bu bir süreç. Hukuki süreci şu an tabii ki insan öngöremiyor yani ama sadece suçsuz olduğumuzu biliyoruz. Bakın ben iki yıldır yani sonuçta esirim, yani esirim derken yani mahkumum yani ev hapsindeyim şu anda. Aleyhime tek bir delil yok şu an. Aleyhime bir tane delil yok. Arkadaşlarımın da öyle. Hepsi soyut beyanlar şu an dosyadakiler. O da dedi bunu dedi bunu dedi şunu dedi. Bunlar ama hani kanıt diyoruz yok. Tek bir kanıt yok. Hani mesela cinsel suç istinadı var. E bir damla DNA bir kanıttır mesela. Hı -hı. Yok. Yok dosyada bunlar. Hiç yok. E bu şey güzel de olsa tutuklu da çıkamıyorsunuz. Çıkamıyoruz evet. Çok evet kötü çıkamıyoruz. Bir şey. O yani ama Üçüncesi biz yine ile... e biz yine yani şükür arkadaşlarım hapisteler. Onlara göre. Evet, onlara iyisi. göre. ama bu da bu da devletimizin bana uygun gördüğü. Dolayısıyla ben bundan da razıyım. Yeter ki bu süreç hakkıyla hukukuyla ilerlesin biz bu yani biz bu sabır bizde var. Bu teslimiyet bizde var. Yani ben e, bu dünyayı Allah için yaşamaya geldim. Ben bu dünyayı Allah için ölmeye geldim. Bir canım var. Allah dilerse onu da seve seve veririm ama bakın her şey yerine gelir. Para gelir. İşte kariyer, yani iade itibarı alırız biz yakında. Bunların hepsi yakında delilleriyle ortaya çıkacak. Halkımız da bence teveccüh buyuracaktır doğrulara. Ee, onların hepsi gelir ama insanın namusu, haysiyeti, şerefi gitti mi onu bir daha yerine getiremezsiniz. Onun için biz şu an e, gururla, on, yani onurumuzu, haysiyetimizi bırakmamış olmanın e, iç huzurunu ve rahatlığını yaşıyoruz. Yani insanı mutlu eden çevre şartları değildir. Biz hapiste de mutluyduk çünkü... Doğru olduğumuzu biliyoruz. Yalancı değiliz, sahtekar değiliz. Biliyoruz bunu. Suç işlemedik. Asla benim trafik suçum bile yok. 50 yaşındayım. <gülüyor> yani yani e, ay ama yani şey yani kur hani kurallara o derece uyuruz. Asker kızıyım ben zaten. Hani böyle yere çöp bile atmam. Biz öyle güzel e, eğitildik yani. Bunu özellikle bilerek e, sona bıraktım. Serap Akıncıoğlu nasıl bir ailede büyüdü? 24 yaşında genç, güzel bir hanımefendiyken konuşmuşsunuz. Ee, bir de bir modellik vesaire. Hı -hı. Biraz kendinize anlattın. Son olarak evet. Ben açıkçası itiraf edeyim. Kendimi anlatmayı çok da pek sevmem de, beceremem ama, de. Merak <gülüyor> Yani şöyle zaten insanlar beni bilirler. Ben Nereye çok... Nereye Ne yaptınız? Babanız ayrınız ne? Ben değil, is, e, e, İstanbul, e, İstanbul e, Belediyesi Çeyih Tiyatroluğu'nda tiyatro eğitimi aldım liseden sonra. Tamamen sanat e, camiasında e, kendimi geliştirdim çok fazla filmlerim, dizilerim var. E, modellik yaptım. Neşerberg ajansında uzun süre modellik yaptım. E, yani şöyle 21 yaşındayken Türkiye çapında iki büyük ödül sahibiydim. Hani hem e, yüz güzeli kraliçeyim vardı hem de en iyi kadın oyuncu ödülü almıştım Danimarkalı gelinle. Çok fazla çalışmam oldu ama bu Danimarkalı gelin herhalde o hiç bitmeyecek çünkü beni hala Danimarkya yani hapiste komutanlar bile Danimarkalı gelin diye çağırıyordu. O yani halkımız onu çok sevdi, sağolsunlar. O o konuda da e, güzel sevdi. Benim de var. Tabi çok fazla filmim var, dizilerim var, filmim var. E, ama e, Dediğim gibi yani ben hani onlar beni mutlu eder sanmıştım Adnan Bey'le tanışana kadar. Ee, yok beni sadece güzel iman ve gerçek sevgi mutlu etti. Her şeyim var sanıyordum yani çok genç yaşta kendime ait e, çok etilerde lüks dubleks bir evde oturuyordum. Son model üstü açılan kırmızı bir araban vardı ben de baya çok çok iyi kazanan bir hem sanatçıydım hem modeldim. Ama hayatımda en önemli şey eksikmiş. Gerçek sevgi eksikmiş. Adnan Bey de onu görünce e, sarıldım. O gerçek sevgiye sarıldım ve onu yeşerttim. Yani Adnan Bey ile e, e, şey, e, sevgim yeşertti. Kendiniz mi merak ettiniz? Ben tanıyan arkadaşlardan olurdu? ben kendim isterim, beni de tanıştırın diye. Dediğim gibi tamamen magazinsel bir merakta. Ben de hani tanınmış bir insanım. Ee, çok da popüler yani o zamanlar böyle Adnan Bey hatta hatırlarım. E, ünlü bir sanatçı Türkiye'ye gelmişti. Gitarist şu an bak ismi aklıma gelmedi. E, e, neydi o? E, ha Santana. Şimdi Santana'nın Türkiye'ye gelmesinden çok Adnan Bey'in Santana'ya konserine gitmesi haberi olmuştu basında. Hani e, Ya yani ben de hani çok böyle çok popüler, çok sevilen, herkesin merak ettiği, hayran olduğu böyle çok konuşulan bir insanla tanışmak istedim. Ama tanışınca da yani hayran kaldım diyebilirim. Samimiyetine, candanlığına, sevgisine ben 27 yıldır Adnan Bey'den sevgi ve güzellik dışında bir şey görmedim. Ya, birlikte e, işte yayınlara çıktık, yemekler yedik, birlikte e, bir. hukukumuz var, e, hukum, var. Yani tek bir şeyine yani hep olumlu, hep güzelliğine şahit oldum. Ve yani hep e, güzele dair tavsiyeler oldu. Onun için şu an tabii ki gücüme gidiyor. Yani e, bu kadar mesela hani iftira olması. Ama onda da hayır var. Yani bu ee, o da bir güzellik. Biz her şeyi Allah'tan olduğunu bildiğimiz için güzel karşılıyoruz ve hepsinin değişeceğini yani gerçeklerine bir laf vardır. Gerçeklerin er ya da geç ortaya çıkma gibi kötü bir huyu vardır diye yani çıkacak Allah'ın izni. Allah hani birilerini yanına bırakır, yani yarına bırakır ama yanına bırakmaz denir. Onun için yani Allah'ın adaletine güveniyoruz, Allah'ın izniyle Türk adaletine güveniyoruz. Hukuk bir süreç gayet güzel ilerliyor. Benim mikrofon. Sizde soru yok. Son olarak neler söyleyeceksin? Kapatalım. Ee, son olarak e, ne söyleyeyim? Dediğim gibi bizler e, tamamen yani birlikte olmamızın amacı sevgi. Biz e, bir amaç arıyorlarsa niçin birliktesiniz? Sevgi. Biz birbirimize sevgiyi gördük. Birbirimizde sevgiyi çoğaltıyoruz. Fedakarlık, vefa, güzellik ve Allah için fedakarca bir ee, çalışmayı gördük. İstiyoruz ki herkes bu sevgiyi yaşasın. Herkes birbirine sevsin, birbirine saygı duysun. Ee, hepimizin farklılıkları var. Herkesin mesela inancına saygı duysun, e, yaşantısına saygı duysun, kimse kimseye zorla hiçbir şey yaptırmasın. Ee, sevgi hakim olsun istiyoruz ülkemizde. İslam, Kur'an, gerçek Kur'an ahlakı Allah'ın insanlardan istediği peygamberimiz döneminde asr saadet döneminde yaşanan o böyle e, Ensar ile muhacirin arasındaki dostluk, sevgi, kardeşlik e, yaşansın istiyoruz. O olunca zaten bolluk bereket olur. Bakın bizi e, Şimdi herkes biz e, bunu da söylemek istiyorum. Hapse girdiğimizde tabii ki mesela e, e, bir e, şey oldu. Şu, biz e, neşemizi, sevgimizi, mutluluğumuzu üzerimizdeki kıyafetten almıyoruz, altımızdaki arabadan almıyoruz, oturduğumuz evden almıyoruz ki bunlar elimizden gidince biz e, biz aynı, biz buradaki Versace yani, yani marka bir koltukta otururken de mutluyum, hapishanedeki plastik beyaz sandalyedeyken de mutluydum çünkü Allah'a güveniyorum, çünkü Allah'ın sevgisine güveniyorum, Allah'ın adaletine güveniyorum. İmanımdan asla vazgeçmedim, namazımdan asla vazgeçmedim, harama asla el sürmedim ve sürmeyeceğim de ve bunu ben Adnan Bey'den öğrendim. Adnan Bey'e olan sevgim hani bakın bitsin yok etsin istediler. Yani sevgimiz bitsin istediler, e, bağlılığımız bitsin istediler, bitsin istedikleri sevgi milyon kat arttı. Hani belki de ileride teşekkür ederiz onlara. Evet değerli dostlar söyleşimiz burada bitti. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.